Merhaba dostlarım ben Serdar ve şu anda Sandra oynuyorum veya oynayacağım hemen başlayayım ben şuradan oyna. Sandra Andreas başladım. başlayalım. Tabi ilk videom sırlar hakkındaydı. Bayılır, böyle sırları gizemlere, uzaylılara. 5 yılında, ah. East Coast, BLOW YOUR FUCKING MIND! Ah oh, shit, here we go again.